Bugün 18 Ocak 2023 Çarşamba Merkür günündeyiz yay burcundaki ay güne idealist ve iyimser enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay koç burcundaki Jüpiterle üçgen görünüm yapacak güne heyecanlı ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz kişisel idealler ve inançlarımız için eyleme geçebilir yeni girişimlere de hevesle yaklaşabiliriz duygularımızı abart abartmamız ve fanatik davranmamız mümkün yay burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren ikizler burcundaki Mars'ta karşı da olacak Fiziksel ve zihinsel enerjimizin güçleneceği öğle saatlerinde günlük yaşamımızda iletişim ve harekette artabilir. Ancak bunu kontrol etmekte zorlanabiliriz. Ruhsal olarak gergin ve huzursuz hissedebileceğimiz gibi iletişim sorunları, tartışmalar, kaza ve sakarlıklar da oluşabilir. Dikkatli ve sağduyulu davranmalıyız. Bir süredir Oğlak Burcu'nda gerileyen Merkür bugün ileri harekete dönüyor. Merkür 11 Şubat'a kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyecek.